Tüm ameliyatlarda olduğu gibi karın germe ameliyatında da e, yaklaşık 3 hafta önce sigara bırakılmalıdır. Kanamayı arttırıcı ilaçlar, e, aspirin, vitaminler, bitkisel çaylar son 1 hafta alınmamalıdır. Ameliyattan önceki 3 gün e, kabızlığı arttırıcı gıdalardan uzak durulmalıdır. Son 3 gün özellikle hazmı kolay e, sebzeler ve gıdalar tüketilmelidir. Ee, minik karın germe ve tam karın germe olarak iki çeşit karın germe ameliyatı vardır. Mini karın germe e, deri hafif sarkmış kişilere uygulanır. Tam karın germe ise derisi e, ileri derece sarkmış kişilere uygulanır. Karın germe ameliyatı genel sezi altında yapılır. Yaklaşık e, 2-3 saat sürer. Karın germe ameliyatı sonrası küçük de olsa iz kalır. Bu iz çamaşırın altında kaldığı için gizlenir. Dışarıdan görülmez. Karın germe ameliyatı sonrası ilk birkaç gün karın bölgesinde ağrı ve şişlik olabilir. Koyduğumuz direnler yaklaşık 1-3 gün sonra çekilir. 2-4 hafta sonra işinize dönebilirsiniz. Şişlikler 15. günden sonra azalmaya başlar. Yaklaşık 6 ay içerisinde de geçer ve karın son haline almış olur. Karın germe ameliyatı liposuction, kol germe, uyluk germe gibi ameliyatlarla kombine edilebilir. Karın germe ameliyatından sonra takılan korsenin bir ay kullanılması, karın bölgesindeki şişliklerin daha hızlı geçmesine ve karın cildinin daha düzgün iyileşmesine neden olacaktır. Karın germe sonrası tekrar gebe kalınabilir. Ancak gebelik karın duvarının tekrar gevşemesine ve cildin tekrar sarkmasına neden olabilir.